Merhaba sevgili webtekno takipçileri Bugün sizlere odamdan sesleniyorum Konumuzu zaten başlıktan gördünüz arkadaşlar Hani bu Deep Web, Darknet bunların arasındaki farklar Ve Deep Web olayının derinliklerine gireceğiz Biz bu konularla ilgili olarak Türkiye'de hem de Avrupa'da hatta dünyada gayet tanınmış olan bir arkadaşımızı yayına davet ettik. Kendisinin adı Seyfullah, meseleyi fazla uzatmadan direkt Seyfullah ekrana almak istiyorum şimdi çünkü tüm olayımızı onunla konuşacağım. Seyfullah öncelikle hoş geldin abi yanımıza ve bizi kırmayıp yayınımıza katıldığın için de sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, hoş bulduk Çağdaş, merhabalar. Yazılım mühendisisin ve 2007 yılından beri de siber güvenlik alanında bir araştırmacısı. Google, Apple, Facebook, Twitter... Dorn, gibi dev şirketlerde kritik zafiyetler keşfedip Google'ın şöhretler listesine girmişsin abi. Son olarak da abi işte siber istihbarat ve siber güvenlik konularında da 10 yılı aşkın süredir hem dünyada hem de ülkemizde bir sürü konuşmacılık yaptığını da biliyorum. O zaman arkadaşlar Seyfullah tanıdığımıza göre artık direkt olarak sorularımıza geçebiliriz. Öncelikle benim sana sormak istediğim şey şu. Bu deyip de nedir abi? Darknet ile ne farkları var? Mesela şimdi ben istesem seninle konuşurken tarayıcıdan Dark girebiliyor Şimdi açık internet dediğimiz bir olay var. Google'a girdiğimiz web siteler veya Google'dan bulduğumuz web siteler açık internettir. Deep Web'te de Google gibi arama motorlarının indeksleyemediği, tarayamadığı, oradaki bir bilgilere ulaşamadığı web sitelerdir. Kelimenin bir de Dark Web ayağı var. Dark Web ise Tor Browserlar aracılığıyla, ilerki konularda değineceğiz zaten. Tor Browserlar aracılığıyla girilebilen bir derin internet alanı bir parçasıdır diyebilirim. Normal girdiğiniz tarayıcılarda Dark Web sitelerine giremezsiniz. Onların çalışma protokolü biraz daha farklı. Tor Dark web'e girilebilen araçlardan bir tanesidir diyebilirim. Şu anda bize aha burası deyip ve burası da darknet diye gösterebileceği örnek web siteleri var. Bunu söyleyeyim ilk önce. Google arama motorunu iyi kullanabilen bir kişi, nasıl ki tüm bilgiler rahatlıkla ulaşabiliyorsa, Google veya dark net sitelerine bağlanma yöntemine de bu şekilde ulaşabilir. Tabi burada net şu site dark web'tir, şu site şu şekilde girebilirsiniz diye göstermek uygun olmaz. Eyvallah biz. İnternette senelerde dolanan meşhur bir görsel var abi bir buz dağı. İşte üst kısmı yüzde bir. Bizim kullandığımız. Ilk diyor. Alt kısımda da %99 deep web diyor. Ve ben birkaç kaynaktan da baktım abi. Mesela sizin bizim normal webde gördüğümüz data akışının 500 katından filan bahsediliyor. Bu bilgiler doğru mu abi? İnternetin %90'ı gerçekten değil ve aslında bu bilgi kısmen doğru çağdaş. Bildiğimiz internetin %96 ile %99 arasında Deep Web'ten oluştuğu düşünülüyor. Herhangi bir kişi nasıl alan adı, domain dediğimiz, nasıl bir web site açabiliyorsa Deep de herhangi internete bağlanan bir kişi aynı şekilde bu alan adlarını tahsis edebilir. Ya bu da şu demek oluyor. Google gibi arama motorları bu siteleri, bu platformları takip edemediği için de tam net olarak belirli bir rakamlara ulaşmak zor. Ben şeyi merak ettim. Bu domainleri isimsiz yani anonim onun olarak mı alıyorlar yoksa bir host sunucu üstünden VPN mi? Nasıl çalışıyor bu? Nasıl ulaşamıyorlar ki yani? Normalde bir alan adını tahsis etmek, bir hosting almak bir public bir süreçtir, açık bir süreçtir. Bir kredi kartı bilginiz bir açık kimliğiniz olması lazım. Bunları tahsis eden kuruluş bu bir geri almak zorundadır. Tabii dark web ve deep web de böyle bir platforma sahip olmak için anonim olmak lazım. Biraz daha undergrounda giriyor bu işler. Ödeme yöntemi olarak hangi para birimleri kullanılıyor buralarda? En meşhur bilinen para birimi kripto para ara birimi Bitcoin. Bunların ödeme sistemleri. Dediğim gibi anonim olmak önemli. Bu gibi sistemlere dahil olmak ve ödeme sistemini gerçekleştirmek için Bitcoin birebir ödeme gerçekleştirir. Arada bir merkezi bir sistem bir kuruluş yoktur. Yeri gelmişken de söyleyeyim yine çağdaş. İnternette hiçbir şey anonim değildir. Mutlaka Darknet marketlerde de kripto paralarıyla alışverişte bile takip mümkündür. Bek şimdi biraz daha Tor Browser ile ilgili bir detaylı bir soru sormak istiyorum sana abi. Tor Browser ile girilen web sitelerine deep web katmanlarından hangisine aittir diyebiliriz ve Tor bu iş için harbiden güvendim yani. Buradan çıkan birisi Tor'dan girip işte Deep de alışverişini yapabilir mi abi? Böyle bir şey mümkün mü? Aslında burada Tor'un çıkış amacı anonim olmaktır. Tor'la girilen siteler, penetre tarafınızın başka bilgisayarlar üzerinden, Tor kullanan, Tor ağına dahil olan başka bilgisayarlar üzerinden şifrelenerek girilmesini sağlamaktadır. Bizim camiadaki herkes bunu bilir. %100 güvenli diye hiçbir şey yoktur. Tor sisteminde zafiyetleri vardır bu arada. Çıkmıştır da geçmişte. Bu tarz zafiyetleri de barınıyor. Peki Safeful'la şimdi biraz bu katmanlar meselesi girelim abi sen de birlikte. Bu deep web'in katmanları nedir? Mesela katman 9 diye bir katman varmış. Bu katmana sadece kuantum bilgisayarlarla giriş yapılabiliyor falan filan. Bu katmanlar nedir abi? Nasıl bu katmanlara erişebiliyoruz? Öncelikle şeyden bahsedeyim. Kuantum olayı biraz abes. Tamam, deep web'in ve dark web'in katmanları var. O açık internetin nasıl e-ticaret siteleri varsa, deep web'in e-ticaret sitelerine de dark net market diyebiliriz veya dark net diyebiliriz. Daha da derin yerler var. Closed shell system dediğimiz teknolojiler, altyapılar var. Tor tarayıcısını giremeyeceğiniz yerler bunlar. Tabi buralarda aynı şekilde takip edilebiliyor. Bu tarz yerlere de girebilmek için spesifik cihazlar var diyebiliriz. Eyvallah abi. Katmanlar meselesini biraz daha açmanızı rica etsem abi. Neye göre belirleniyor? Katman 1'de ne oluyordu? Katman 2'de ne oluyor? Katman 3'de ne oluyor? O oyunlar gibi. Burada da bir deneyim puanı var. Madalese sistemi var. Bilgi paylaşılması gerekli. Deneyim puanı ve işte bu tarz madalese sistemlerine ve katmanlara inebilmek için. Ama buranın bir merkezi bir yönetimi yok. Çıkolma bir kuruluş var. Bunlar sizleri puanlandırıyor diyebiliriz. Şimdi benim internette gördüğüm bazı videolar var. Instagram hesabı çalınır diye bir ilan veriliyor. Bu ilana gidip para verip Instagram hesabı çaldırabiliyorsun. Özellikle uyuşturucu kısmında kullanılan yöntemler var. Bunlar deep web midir abi? Yoksa oltalama mıdır? Hani. Deep web sayabiliriz bu tarz olaylara. Sallıyorum Instagram'da bir zafiyet veya Facebook'da bir zafiyet bulsam amacım deep web underground'da bu zafiyeti satmak olsa bir platforma üye olup bu platformda bu bilgimi satabilirim. Bunu yapan kişiler var ama bunların yalan söyleyemeyeceğinin kanıtını kimse bilemez. Protokolle ilgili bir şey soracağım size. E, deep Web protokollerine hakim olmak gerçekten işte senin gibi yazılım mühendisi olmayı gerektirir mi yoksa? Meraklı birisi de bu protokolleri çözebilir mi? Yani bu insanların oluşturduğu community'de hiç iyi bir şey yok mu abi? Protokollerden başlayayım. Bu protokolleri yazabilmeniz için seviye yazılım bilgisi ve bilgisayar ağ bilgisi bilmeniz gereklidir. Ben hani yazılım mühendisiyim. 10 yıl sürdü benim okul maceram. Mühendis olmanıza şart değil. Hatta bitcoin gibi devrim yaratan bu kripto paralar ateşleyicisi Deep Web oldu diyebiliriz. Daha Hatta daha yakın zamanda... Deep. web gibi bilinen bazı darknet marketleri, platformları uluslararası operasyonlarla çökertildi. Ya yani iyi şeyler de var. Yani abi ben senin anlattıklarından şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Sanırım tam görülmezlik diye bir şey yok. Bu platformlarda baya baya bir takip ediliyor. Evet kardeş, bu platforma da takip ediliyor. %100 nasıl güvenlik yoksa anonimlik de aslında %100 olası değildir. Geçmişteki bir dijital ayak iziniz, sizin dijital kimliğiniz olabilir. Torrent gibi ya da kripto coinler gibi bir network üzerinden çalışıyor. Yani bir merkezi yok aslında. Aslında merkezi var. Siz Deep Web sitesine de girseniz, bir Deep Web sitesi de açsanız mutlaka altında bir merkezi sunucu olması gerekli. Merkezileştirilmemiş dediğimiz zaman işte olay biraz daha şey giriyor. Blockchain teknolojilerine giriyor diyebiliriz. Peki abi benim sana son sorum şu. Aslında bu videoyu çekme amacımız da bu abi. Bu Deep Web, Darknet olayları özellikle bizim camiamızda, özellikle bizden daha yaşı küçük olan dostlarımız arasında çok merak edilen bir platform diyeyim sana. Senden ricam şu abi. Sonuçta sen artık rüştünü ispat etmiş bir beyaz şapkalı hackers. Biz meraklılara ne önerirsin abi? Başımıza iş açmayalım. <gülüyor> evet, ya abi şimdi bir şey gizlemek, saklamak amacını tersine vurur, tersine götürür. Gençlere benim bu teknolojileri öğrenmek, bu teknolojileri geliştirmek, bu teknolojilerin üzerine iyi şeyler yapmayı öneriyorum. Çok kötü yerler de olacak, kötü niyetli akırlar da olacak. Bunların yaptığı teknikleri kullanarak kendini geliştirmek için kullanmalarını önerebilirim ben. O zaman Seyful'a artık hani ben sorularımın sonuna geldim. Aslında sana böyle açık platformlarda sorabileceğimiz soruların ve senin verebileceğin cevapların da bir sınırı var abi maalesef. Ben çok teşekkür ederim abi videoya katıldığım için. Hani eğer arkadaşlar hani veya e, şirketi olan insanlar bu anlamda bir siber güvenlik desteği almak isteyen insanlar olursa. da kendi şirketi var. Linkinizi de, de açıklama kısmına bıraktım. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz diyorum. Arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa da yorumlardan soru sorabilirsiniz. O zaman görüşürüz abi seninle de. Arkadaşlar sizlerle de görüşürüz. Başka videoda hoşçakalın.